fazla sile yapıldı yani hiçbir şeyden kaçamadan akümüz 90 amperlik akü ile değiştirildi LPG regülatörümüz değiştirildi üst silindir kapağımız orijinal üst silindir kapağıyla değişti demirdağın pompası ve kayışı ondan sonra içindeki hava sıkıntısı motor yağı motor yağına 10-60 koydum bu arada ateşleme bobini buji kabloları buji ateşleme bobini yani aklınıza girecek her şey değişti ateşleme modülü değişti daha sonradan Farrolesi taktik sileceklerimize. Sileceklerimizi biraz daha güçlendirdik. Diğer videolarımda söylemiştim. Birinci kademede takılma yapıyordu. Onun işlemi çözdükten sonra sileceğimi izlandırmak için farrolesi taktık. Daha tesisatı henüz tamamlanmadı. Aracımızda 16 jant vardı. Borbet. Daha sonradan bunlara geçtik. Yani borçlu topaşın çok kullanılan jantlarına geçtik. Bu altta 0 last, pet last. 13 jant bu arada. 175-70-13 jant kullandık. Camımızın içini gördüğü camımıza yaptık, sıfır motor takıldı camlara. SLS aynalarına geçildi, daha sonra koltuklar yıkandı. Şu an hiç kosmatiği iyi bir durumda değil, daha henüz bitmedi. Kaporta işçilikleri yapılacak. Koltukları yıkadık ama dediğim gibi şuradaki körüyü değiştirdik. Daha sonradan t falan tesisatı söktüm şu anlık, aracın çok uzun işlemlerden geçtiği için. Bir de tekrardan kaportaj sokacağız arabaya komple, çürükler dahi Hepsi yapılacak, arabanın alt tabanında komple. Zaten datem alt tabanında çürük yok ancak tekrardan bir revize görecek komple. Buradaki bezin kapağı değişecek, Bir kırıldı. Daha sonradan olduğumuz yerdeki yerleri söktük. Teysat koklayı elden geçecek için, yani kaporta falan tekrardan elden geçecek. Daha sonradan farlarımızı değiştirdik. Gördüğünüz gibi iki farı da komple sıfır değiştirdik. Daha sonradan buradaki kilitler değiştirdik. Buraya bir tane aldım, o pana yakın hem e egzoz sistemi şurada gördüğünüz gibi Ve Egzoz manifoldu Alttan komple egzoz bakımı yapıldı Komple egzoz yeniden değişti Aracımızın çalışma sesini biletelim sizleri de Şu an aracımız LPG'de Şu an benzine bakım gerekiyor karbülatöre O yüzden benzini çalıştırmayacağız Çünkü benzinle tekleme yapıyor e Şöyle Herhangi bir sıkıntı yok e LPG'ne göre ayarını Elimizde manuel bir şekilde hallettik şu anlık e Bilgisayara bağlatacağız e bu şekilde aracımızın eksiklerini tamamladık. Bir sadece kozmetik eksik kaldı. Kozmetik eksikleri tamamladıktan sonra aracımızı satışa çıkartacağız. Daha sonra başka projelerde tabii ki işimize de devam edeceğiz. Eğer sizin de sormak istediğiniz bir yorum ya da bana sormak istediğinizi memnun olurum. Ee, bu arada aracın muayenesi de bitti. Aracın LPG tankı da yeni bu arada. LPG ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok, tesisatında falan revize edildi. Ee, sadece muayeneden e, geçmeyecek olan emniyet kemerleri falan revize edilecek. Herhangi bir sıkıntı kalmadıktan sonra muhanneler falan her şeyini A'dan Z'ye Bu arada radyatür ek, e, hava, hava, e, hava diyorum. Süt da değiştirdik. Şu an antivize geçmedim. Antivize geçmemin sebebi e, motor yeni yapıldığı için, motor kendi tarafından yapıldı bu arada. Yunus garaj ailesi olarak biz yaptık. Emme manifoldu da değişti bu arada, egzoz manifoldu da değişti, onu da söylemiyorum e, Bir alternatörü bakım yaptım sadece, alternatör bakımına gerek duymadım çünkü şarj etmesinde herhangi bir sıkıntı yok. E, daha da söyleyeceklerim, e, ayriyetler şuraya da göstereceğim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Westinghouse kutumuzu komple revize ettim, onu da değiştirdik. Daha sonradan burada fren kampanımızı sıfır aldım, fren kampanımızda patlak vardı. Yani ön baltaları değiştirdik, arka baltalar yeni olduğu için değiştirmedim, el freni ayarlandı. Yani arabaya yapılması gereken bütün her şey yapıldı. Sadece şimdi en son mekanik ustasına gidip e, rutin bir kontrolden geçireceğiz. E, herhangi bir eksik var mı muayene geçmeyecek şeyler varsa onları da yaptıktan sonra aracımızı işi bitmiş olacak. E, ufak tefek tabii ki eksikleri kalır. Bu eski 99 model araba sonuçta sıfır bir araba muayenesi görecek hali yok. E, bu şekilde başka yere yapmıştık. Başka işte teşhisati söktüğümüz söyledik. Şimdi bir arayı öyle ufak bir test süreci yapalım. Ee, buraya kadar geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Hararet taksısı da sıkıtıyor. Hararetini bakalım bu arada. Tam hararet bu arada termostatını da değiştirdik. Termostat da orijinal termostata yakın bir marka. Termostatın açmasında da herhangi bir sıkıtı yok. Şimdi kapatalım. Tamam. Tinerle yaptığınız için herhangi bir sıkıntı yok. Şu an bakalım bir rampada patinaja kalkacak mıyız? Evet herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Evet arkadaşlar az önce yaptığım şey arabayı sert kullanışlarını yapmamın sebebi arabanın çekişiyle ilgili bir şey yapmak istedim. Şu an araba gazla. Patinaja falan düşüyor araba, herhangi bir sıkıntı yok. Ee, şöyle de söyleyeyim, trenleri de dediğim gibi komple revize ettiğim için bir de ufaktan olsa frenleri revize etmek şey frenleri testini yapmak istemiştim. Ondan dolayı böyle bir hareket yaptım. Normalde ben arabaları bu şekilde çok asabi kullanmam. Ne olursa olsun, savaş da olsa böyle kullanmayı çok fazla sevmem. Ama arada bir test etmek için bu şekilde hareketler yapıyorum. Ee, şu an gördüğünüz gibi arabanın herhangi bir girişinde sıkıntı yok, ses de yok. Altında arabanın ses yaratımı var bu arada. Ses yaratımı yaptım. Park sensörümüz var. E, şurada kameralı park sensörü var. Ama dediğim gibi arabanın ufak tefek kozmetik eksikleri var. E, kozmetik eksiklerini bitiremediğimiz için e, sadece motora odaklı olduğu için e, şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu motoru ben kendi tarafımdan yapıldı. Yani bu motor toplama işlemleri kendi tarafımdan yapıldı. Instagram sayfamda zaten bunu da paylaşıyorum. E, göstermiştim. Instagram sayfasında da. Ondan dolayı bu arabanın 2 e, senelik bir uğraş söz konusu. Yani hafif alınacak bir şey değil. Ben bu işe sıfırdan başladım sene önce arabayla ilgili herhangi bir bilgim yoktu. Mekanik aksamda ufak tefekliydi. Elektrik aksamda ufak tefek eksiklerim vardı. Yani bilgi çok fazla yoktu. Ama e, inanıp da başaramayacağınız bir şey yok arkadaşlar. Ben işte bu şekilde uğraştım. Çabaladım. Tabii ki çok stresli zamanlardan da geçtim yeri geldiğimde. E, arabayı yeri geldiğinde çalıştıramadım. Avans kaçırdı. Triger kayışı sıyırdı. Sen atlattık. Yeri geldiğinde araba sindir kapağını yapmıştık. Ancak sindir kapağını yaptıktan sonra araba yağ yakmaya başladı. Böyle sıkıntılar meydana geldi. Şu an şükürler olsun ki herhangi bir sıkıntımız yok arabamızda. Rodajını da tam aldık arabanın. 500 km. Rodajını bitirmiş bulunmaktayız. Şu an bu arabayı alacak adam bana dua eder inşallah. Çünkü elimden geldiği kadar her şeyi yaptı. Gayretten Tabii ki tekrardan bir ustaya gideceğim, mekanik ustasına gideceğim, kaporta ustasına gideceğim. Mekanik ustasına gitmemdeki sebep dediğim gibi muayeneden geçireceğim arabayı. Muayeneden geçtikten sonra inşallah alan adam da bunun arabanın hayrını görür. Ee, bizim e, ana gayemiz temiz bir şeyler çıkartmak. Kimseye böyle e, dolandırma, kandırmak gibi şey niyetimiz yok. Arabayı ne yaptıysak odur arkadaşlar. Sıfır motor abi. Hiçbir şeyden kaçmadım. E, pistonları da 0.4 godsen pistonlarını koydurdum. Biz, bizzat kendi işliği olduğu için e, her şeyini görerek, yaparak taktım. Sadece pistonlar hince. Yani kendi pistonlarını kullandık. Ee, şu an şöyle bir ikinci vitesini denedim de adamları tozu domana katmayalım. Şu uzaklaşalım. Şu an fanımızı da açtık. Gördüğünüz gibi. Hariatımız 90. Burada gözüküyor bilmiyorum ama 96'ını düşünmeyi başardık. Şu an e, üzerinde kışlık değil de yazlık termos bulunuyor diye biliyorum. Çok uzun zaman oldu, çünkü şu an hatırlayamadım ama. Ee, en önemli termostatın arabada topaşlarına çok etkisi var yani bunu e, yamana atmayın çünkü e, LPG sıcak sever yani LPG regülatör soğuk olduğu zaman arabanın çekişine bile etkiler yani LPG ne kadar sıcak olursa o kadar verim alma yani gazın yanma oranı daha da artıyor bunlara dikkat etmeniz gerekiyor şu an e, dediğim gibi silecekler şu an aktif değil onların elektrik aksamında e, problem vardı röle taktik daha henüz e, tamamlanmadı sigorta falan takılacak evet gördüğünüz gibi gidişinde ben herhangi bir sıkıntı yok süspansiyonlarında falan sıkıntı yok Sağa sola böyle direksiyonumda boşluk dahi yok yani arkadaşlar. Sadece dediğim gibi kaporta işçiliği yapılacak arabaya. Şu an bir deneyelim bakalım. Bir de ayrıca diferansiyelim elden geçecek onu da söyleyeyim. E, arkadaki diferansiyelde e, 120 arabayı 140-160'a oturttuğumuzda diferansiyelden ses geliyor. Ötme var hafiften. Bunu da difrensiyelciye gidip bizzat yaptıracağım. Eğer yaptıramazsam da böyle satarsam da fiyattan düşerek satacağım bunu. E, Bunun da bilgisini... Tabii ki aklıma gelenler bunlar bu. Araba 94 tuan, iddiaki her yerinde macun vardır yani bu orijinal bir araba değil sonuçta. Ee, ve ayrıyeten de şunu söylemek istiyorum, bu arabanın kaportasının bozulmasının sebebi. yer yani ben bu kaportayı yaptım, kendim topladım, spray boyayla yaptım ancak renk uyuşmazlığı farkı oluştu. Bunun olmasının sebebi de arabanın üzerinde albaya boyası bulunuyor. Yani fiyat albaya'nın boyasını vurmuşlar araba komple boyanmış. Ee, ben arabanın orijinal boyası bulut beyazı biliyordum, ondan dolayı böyle bir kaynaklı sıkıntı yaşadık. Onu da bir şekilde çözeceğiz çünkü komple kaporta vereceğim arabayı. Bakalım ne kadar fiyat çıkacak. Daha önceden, 2-3 ay önceden aldığım fiyat 15.000 TL'ydi arkadaşlar. Komple boya, Şu an bu fiyat biraz daha artmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü araba piyasaları o kadar uçtu ki araba piyasaların e, uçması ile birlikte işlikler de attı bu arada. Evet, videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Şu an arabanın dediğim gibi gereken şeyler testlerini yaptım dönüşlerinde falan olsun. Arabanın herhangi bir taktuk sesi yok. Rotlarında, başlarında herhangi bir sıkıntı yok. Zaten bu arabayı aldığımızda günden beri çok fazla kullanılmış bir araba değil. Bu şekilde. Egzoz pulumuzu da aldık. Beyzinde ufak bir tekleme yapmaya başladı araba. O beyzin sıkıntısını çözdük. Kaporta işlerini de ufak tefek işçiliklerini hallettikten sonra işimiz de bitmiş bulunuyor. Bir diğer yıllarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.